Yoktum. Bugün hocam e, karşı bölüme geçtim insan toplum birimlerine oradaydım. Hocam başlayabiliriz isterseniz. buyurunuz. Evet hocam. şeyi ekranı ha, ekranı görmedim de şimdi gördüm. Ayetin şeyin sayfeyi yazmışsın ha? Ya. Evet. Evet. Ammullah'ın Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bugün Nisa Suresinin 148. ayetinden itibaren inşallah okumaya başlıyoruz. Mevlamız okuyacağımız ayetlerde şöyle buyuruyor. Es-Susbillah, Bismillah. La yuhibbullahul cehra bisu'i minel qavli illa man zulim. La yuhibbullah, Allah sevmez, hoşlanmaz. El su bisu'i minel qavli. Yani... E, Efendim çirkin sözün açıklanmasını, açıktan söylenmesini Allah-u Teala sevmez, hoşlanmaz. İlla men zulüm, zulme uğrayan kişi hariç. Zulme uğrayan kişi belki konuşabilir, Kendisini hakaret eden, kendisine bir yanlış yapan kimseye karşı bu haksızlığa karşı belki söylemesi uygun olabilir. Ama onun dışında çirkin sözü Mevlamız demek ki sövmek hiç hoş değil aret bu anlamda çirkin olan şeyler hoş olmadı ifade edilir bununla alakalı kaynaklarımızda şöyle bir bilgi var yani e, Hz Ebu Bekir e, Efendim peygamberimizle beraberdir e, adamın birisi Ebubekire ağzına işte uygun olmayan lafları söylemiş Ebubekir susmuş peygamberin hatırına sonra tabi Ebu Bekir de nihayet artık tıkanmış. Ona karşı cevapları vermeye başlayınca Peygamberimiz orayı terk ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Peygamberin peşinden koşuyor. Hayırdır ya Resulullah, bir yanlış mı yaptım deyince sen o sana bazı şeyleri hakaretleri verdikçe yaptıkça sen süküt ediyordun. Bir melek senin adına ona cevap veriyordu. Ama ne zaman ki sen konuşmaya başladın Burayı melek terk etti, ben de onu terk ettiği yerde durmam diye cevap verdiği söylenir. Ee, bir rivayette öyle söylüyor Peygamberimiz, sen sabrettikçe senin yerine ona bir melek cevap veriyordu işte o rivayet. Fakat sen karşılık vermeye başlayınca melek gitti, şeytan geldi demiş, öyle bir haber de var. Şeytan gelince de ben kalktım, o sırada bu ayet inmiş, öyle bir rivayet var arkadaşlar. O sırada bu ayetin, bak bunu bilmiyordum, bu ayetin indiği de söylenir Allahu Alem. Yani kötü söz, hoş değil. Hele bu Ramazan'da kendimize, dilimize hakim olmamız lazım gelir. Bu anlamda önemli bir husus. Orucu sadece midemize değil, bedenimize, uzvumuza, gönlümüze, kalbimize de tutturmamız lazım. فَكَانَ اللّٰهُ سَمِعًا عَلَيْمًا Allah her şeyi işiten ve bilendir. Şöyle bir ayet var arkadaşlar. وَاِنْ اَغَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِسْلِمْ مَا اُغِبْتُمْ bir. Birisine bir ceza vereceğiniz zaman size yaptığının misliyle ona karşılık verin. Ama veleyn sabartın behve ve hayrun nisabirin. Sabrederseniz bu sizin için daha ayrıca ifade edilir. Bir başka ayet var Fussura suresinde. <gülüyor> İyilikle kötülük bir değildir. İtfa billeti ahsen. Sana yapılana karşı sen en iyi şekilde, efendim, en güzel şekilde, uygun şekilde ona karşılık ver. Eğer sana sert davranan, hakaret edene sen, İyi muamele edersen fizleki de بينك وبينه ki düşmanlık sıcak bir dostluğa dönüş verdiği ifade edilir. Arkadaşlar bu ayet kelimeyle alakalı şöyle bir bilgi de aktarılır. bir insan birinin evine misafir oldu. Misafir olduğu evde eğer şayet ev sahibi bunu gereği gibi ağırlamazsa kişinin oradan ayrıldıktan sonra kendisine iyi bir ziyafet, iyi bir ağırlama iyi bir konukseverlik yapmadığını başka yerde kişi söyleyebilir diyor. Ben bunu şöyle anlamaya çalışıyorum. Araplarda yani e, ikram etmek Arabın tabiatı aslıyesindendir. Cömertliği aslıyesindendir. Doğu'da da böyledir. Doğu insanı gerçekten cömerttir. İkram etmeyi sever, yedirmeyi sever. Bunlar güzel efendim efendim hasletlerdir. İşte işte kişi böyle bir Hak ettiği, misafir oldu evde hak ettiği ikramı e, iltifatı görmediğinde bunu başka yerde söyleyebilir. Bunlar bu kadar böyle görgüsüz insanlar işte beni ağırlamadılar, ben, bana güzel davranmadılar, yedirmediler, içilmediler, aşk gönderdiler gibi şeyi diyebileceğine dair kaynaklarımızda böyle bir açıklamanın da olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Efendim. hayran Sen hayrı açıktan da yapsan gizlesen de yani efendim e, allah Allahu Teala yani etarfu an suin ya da sen e, sana yapılan bir fenalı affederseniz feinna <gülüyor> llahi Allah da elbette ki çok affedici ve buna efendim her şeye kadir olandır diye buyuruyor. Demek ki hayır açıktan gizli yapmak bir meziyet. Bir de insanları affetmek de bir meziyetmiş. Mevlamız burada onu ifade ediyor. Yani sen onu affet ki ben de seni affedeyim demiş oluyor. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. An şevademize Kadir Gecesi'ni yakalarsan böyle dua etti. Peygamberimiz bu tavsiyede bulunmuş. Ebubekir Bekir Efendimiz ilk hadisesiyle alakalı Nur Suresi'nde geçer. Miştah akrabasıydı. İftirayı atanlar arasında misrah da vardı. Ve... Vallahi bir daha sana dedi infak etmeyeceğim, yardım etmeyeceğim, destek olmayacağım dedi Hazreti bu fakir. Ee, daha önce ona destek oluyormuş biraz, yardım gönderiyormuş, veriyormuş. Sonra Rabbimiz öyle diyor yani velayetere ülül fadilemin mümkün ve saati içinizde varlıklı olanlar, faziletli olanlar e, Efendim Allah yolunda hicret etmiş, muhacir olan o fakir insanlara yedirmemeye, vermemeye, onlara destek olmamaya dair yemin etmesinler. Veliafu veliasvaku onlara affetsinler, hoş görsünler, bağışlasınlar efendim. Ela tuhibbu an yagfirellahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız diyor hocam. Dolayısıyla affedilmek için affetmek önemli bir haslet bunu da bu ayetten görmüş olmaktayız. Innellezine yekfurune billahi ve resulihi. Onlar ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar ettiler en fergu ve yuridun ayne feriku beynellahi ve resulihi. Allahla böylece yani peygamberle yani e, Allahla peygamberleri arasında bir ara yol bulmaya efendim e, yol tutmaya çalışırlar ve derler ki ve koyunun ümmi bi mübbedin. Biz bazı peygamberlere kabul ederiz, iman ederiz. Musa'yı kabul ederiz ama İsa'yı kabul etmeyiz, Zekeriya'yı kabul etmeyiz, Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmeyiz gibi. Kendi peygamberlerini kabul ederler ama. Diğer peygamberleri kabul etmezler. Nüd Bazısına iman edilir, bazısını inkar edilir derler. Ve isterler, en yettehudü beynezarek seviyler. Böylece yani e, yani bir bakma e, imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. Rabbimiz buyuruyor ki kafiruna Hakka İşte onlar gerçek kafirler. Yani bu ay girmedi arkadaşlar devamını okuyalım, masal konuşalım. اعتedنا ile şeyfina azabım هناك kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bu ayet kelime de ehli kitabın İsa Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, bazı peygamberlere karşı onların onun yanlış tavırları burada ele alınıyor. Ehli kitabın bizim peygamberimize iman etmeyip bu anlamda kendi peygamberlerine inanmaktan ibaret bir inanç efendim algısına dair olan sakat düşünceleri burada eleştiriliyor. Mevlamız da bizlere onlara karşı e, şöyle denmesini tavsiye eder. Önceki surelerde geçmişti. Kulu amennabillah biz deyin ki biz Allah'a iman ettik ve ma unzile ileyna ama unzile ila İbrahim ve İsmail ve İsa ve Yakub ve al İbrahim, İsmail, İsa ve Yakub ve onun torunlarına ama utiye ve Musa ve İsa Musa'ya ve İsa'ya verilene biz iman ettik deyin la nufariku beyne Minhum biz onların arasında da hiçbirini diğerinde ayırmayız. Ve nahluhu Müslümün bizler efendim ona teslim olduk diyin. Fiin amunu bimistim ma bi. Yani eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fakat dedi onlar hidayeti bulmuşlar demektir diye buyuruyor mevlamız. amine Resulü diye bildiğimiz Bakara'nın son ikinci ayetinde de yani Resul kendisine Rabbinden indirlerine iman etti. Küllü name ve ve Her biri Allah'a meleklerine, kitaplarına, elçilerine iman ettiler. Lâ nüferruku beyne ahadin Peygamberlerin arasında bir ayrım da yapmayız diyerek onlar böyle iman ettiler. Yani bu işte yani ümmeti Muhammed'in imanda imanda bütüncüllük önemli arkadaşlar. Peygamberlerin tümüne, kitapların tümüne, Kur'an'ın bütün ayetlerine toptan bütünüyle inanmak gerekir. Yoksa bazı ayetleri, bazı hükümleri kabul edip, bazısını kabul etmemek küfürdür arkadaşlar. Böyle bir iman, iman tecezziyi kabul etmez. Öyle parçacı, bazılarına inanırım, keyfine göre hareket asla bizim inancımızda doğru şeyler değildir. Bu ayetlerde de onun örneğini, örnekliğini görmüş olmaktayız. Ehli kitabın imanlarının sakatlığını Rabbimiz ifade buyuruyor. Mesela der ki bir ayette arkadaşlar... Ve aminu bimah anzeltu musattikan limama akum. Yani sizin yanınızda olanı tasdik edici olarak indirdiğimiz bu Kur'an'a iman edin. Valla tekunu evvela kafirin bir onu ilk inkar eden kafirler olmayın diyor Rabbimiz. inkar eden kimseler olmayın diyor. Yani bu çok önemli manidar bir durumdur. Dolayısıyla Mevla kendi gönderdiği peygamberine onların iman etmesini şart koşuyor hocam. Eğer sizin gibi inanırlarsa onlar hidayeti bulmuşlardır diye bu da bulunuyor. Peki müminler nasıldır? Velilene amunu billahi ve resuli. Elbette ki Allah'a Allah ve peygamberlerine iman eden, ve lem beyne onların arasında da bir ayrım yapmayan kimseler var ya, bilayke <gülüyor> İşte işte onların ecirlerini, mükafatlarını biz elbette o Allah verecektir ve kana Allahu gafurur Allah bağışlayan merhamet sahibi olandır buyuruyor ayet-i kerimede. Yeseluneke sana sorarlar ehli kitap ehli kitap sorarlar entunzelalihim kitabe mines sema. Sema'dan bir kitap indirmeni senden isterler diyelim. Tamam mı? İstiyorlar. Sema'dan bir kitap indirmesini Tevrat'ta öyle olduğu gibi yani Kur'an'da böyle gelsin isterler. Mevlamız buyuruyor ki fakat se'alû ee, Musa Ekber'e min zalik Musa'ya Musa'dan bundan daha büyüğünü istediler. Yani senden sadece kitap istiyorlar ama Musa'ya ne dediler? "Len nubreleke <gülüyor> hatta nara Allah'a cehraten." Allah'ı açıktan görmeden, ha burada da yer almış zaten. Fakat ne dediler? Elin <gülüyor> Allah'a cehraten." Allah'ı bir de açıktan göster dediler. Zaten ayette de o geçiyormuş hocam. "Taahadet <gülüyor> Musa'ya Ne oldu? Onları bir yıl onları yakaladı, çaktı. ile belki bayıldılar sonra ayıldılar. Tüm sonra onlar başka şeyler de yaptılar. İttahadü İcile, İttahadu edindiler. Ne edindiler? El İcile bu zayı bu zayı edindiler, bu zayı edindiler. Mimbadın maca Yani kendilerine gelen onca mucizeden sonra bu onlar edindiler. Yani ne edindiler? Onları put edindiler arkadaşlar burada ona tam işaret etmiyor ama onu biz anlıyoruz orada put edindiler, ee, onlara tapdılar diye ayeti kelime de böyle ifade ediliyor. Bakınız Celaleynce ne demiş hocam? Sümât taqadül icle ne demiş? Ona bir bakıvereyim hocam. Sümât taqadül icle ilahen demiş yani bu zayı ilah edindiler o altından yapılan dö, döküme buza heykelini onlara ilah edindiler. Minbade ma'aetu'l yani apaçık kanıtlar Tevrat ve dokuz tane mucize vel mu'cizatu demiş müşeralin 9 tane mucize onlara gelmişti arkadaşlar. Neydi o mucizeler? Başka ayetlerde de buna dair izahlar var. Bir Hz. Musa'nın asası İki Hazreti Musa'nın elbisesinin elbisesinin elini çıkarttığı zaman elinin parlaması, üç kurbağa istila etti onları, dört kıtlık, beş işte e, haşarap bütün her tarafı kuşattı, altı e, her şey kan oldu, yedi işte efendim kurba her tarafı kuşattı dedim. Daha başka şeyler ifade edilir. Elindeki asasıyla denize vurunca denizin yarılması. bu onun içerisine bazı âlimler onları da Katarlar. Bir de kıtlık yılları var arkadaşlar. Bir de tufan var. Ersan aleyhim tufane diye tufanda geçer. Yani su efendim e, e, sular altında kalan bir takım afetleri de onlar yaşamışlar. Bunlarla beraber 9 tane ediyor. Yani onlara apaçık bu mucizeler geldikten sonra arkadaşlar onlar biliyorsunuz Mısır'dan ayrıldılar. Yani İsrailoğulları e, kurtuldu. Musa aleyhisselamla beraber oradan ayrıldılar. Tabii ki Yolda bunlar bir kabile gördüler. E, buza, e, inekten heykellere falan, boğa heykellerine falan e, tapan putperest bir topluk buldular. E, ve sonra e, dediler ki ey Musa bizim de böyle ilahlarımız olsa dediler. Samiri isminde birisi vardı onların arasında. Daha önce bu işlerden anlıyordu, dökümcülük falan biliyordu. Bir buza heykeli yaptı, işte dedi sizin ilahınız dedi. Bir takım olağanüstülükler o heykele güya yüklemeye çalışıyor. Rüzgar karşısında öten, böyle biraz ses çıkartan bir heykel. Bunlardan hareket ederek o buzaya kutsiyer affettiriyor arkadaşlar. İşte Mevlamız onların bu e, e, yani sahtekar hallerine işaret ediyor. Başka ne oldu? Ta'afevna anzalik. Bundan sonra biz onları yine de tabii ki balışladık Ve a'teyne Musa. Biz Musa'ya verdik. Sultanen mübina. Apaçık biz ona hüccetler, sultanlar yani hücmetler biz Musa'ya gösterdik diyor mevlamız. Sonra ne oldu? Varafana kalka Sonra onların üzerine tur efendim, tur üstlerine yükseltildi, kaldırıldı, kaldırılmıştı. İmi sabihim yani burada tabii ki tur üzerlerine kaldırdık diyor. Onlara yani e, verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle demişti yani etin mali değil mi? Yani getirmemeleri nedeniyle e, yani daha üzülene düşecek gibi olmuş arkadaşlar. Bunun mahiyetil alakalı çok farklı şeyler anlatılır. Ve günahlıhum onlara dedik Üt kurl bebe yani şehirin kapısından efendim. Sütçeden tevazuyla girin. Secde halinde dediği mecazem burada. Tevazuyla girin dedik. Fagunnaluhum ve onlara dedik la ta'du Hatta aşmayın fissepti. Cumartesi konusunda ileri gitmeyin dedik. hatta aşmayın, sınır aşmayın dedik. Çünkü cumartesi gün onların tabii ki onların balık avlaması yasaktı hocalarım. Bazı şeyler onlara yasaktı. Ceza olarak bunlara Mevla böyle bir ceza verdi. Ve ahad onlardan büyük bir söz, sağlam bir söz almış idik. Ama onlar sözlerine uymadılar. Cumartesi yasak ne dediler. başka süresinde, Arap süresinde geçer arkadaşlar. Cumartesi gün olunca balıkları tuttular. Göletlerde, deniz kıyılarında, göletlerde onları sakladılar. Sonra pazar gün o balıkların icabına baktılar. Tabii ki bunlara karşı insanlar ikiye bölündü. Ses çıkartmayanlar Yanlış yapıyorsunuz diyenler. Şimdi balık avlayanlar bir, onlara ses çıkartmanlar iki, bir de hayır, böyle olmaz, yanlış yapıyorsunuz diyenler. Allahü Teala Kur'an Kerim'de orada buyurur, <gülüyor> onlardan bir ümmet, bir grup dedi ki diğerlerine, nasihat edenlere niye onlara öğüt verip duruyorsunuz? Bunlar yani artık azabı hak etmişler. Bunlara ne me lazımcı bir üslup hoş verin sizi ilgilendirmez dediler. Onlar da galiba mazireten biz de onlar da diyorlar ki o nasihat edenler Rablerimize karşı maziret olsun beyan edelim diye özgürümüzü beyan etmek üzere kıyamet gününde. Ya Rabbi biz ses çıkartmamız, biz ses çıkartmayanlardan değildik anlamında kendi durumlarını anlatmak için hakkı onlara haykırmaya devam etmişler. Soru ne oldu arkadaşlar? Tebima nakdihim mi yani verdikleri o sözleri bozmalarından dolayı. Ve küfrihim inkar etmelerinden dolayı. Bir ayatillahi Allah'ın ayetlerini. vakat katfihimul enbiya ebi gayri hak Haksız yere peygamberlerini öldürmelerinden dolayı. Ve kavlihim ve şöyle demelerinden dolayı. Kulubuna gulf. Kappberimiz bizim e, muhafazalıdır. Kapalıdır kılıflıdır demelerinden dolayı yani mesela bizim peygamberimizin yani ayetlerine bazı peygamberlerine karşı biz yeterince zaten dolduk bilgi olarak bizim artık e senin bize vereceğin bir şey yok biz yeterince artık alacağımızı aldık diye böyle e bir üslup ile tenezzülsüz e tenezül etmeyen bir üslup içerisinde olmuşlar Kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Ne oldu? Beltaba Allahu. Bundan dolayı Allah da ne yaptı? Taba Allahu mühürledi Allah. Ee, e, onların kalplerinin üzerine bir küfrihim inkarlarından dolayı. Bundan dolayı. Illa Onlar çok az inanırlar diye Rabbimiz böyle buyuruyor. Fakat dikkat ederseniz arkadaşlar. Kalplerinin mühürlenmesine dahil olan onlardaki bozulmuşluğun halleri onlardan gelmiştir. Yani misaklarını bozmaları kalplerinin katılaşmasında bir nedendir. Ayetleri inkar etmeleri bir nedendir. Peygamberlerine, 30'dan fazla peygamberleri, Hazreti Zekeriya Yahya Aleyhisselam başlamak üzere, birçok peygamberlerini öldürdüler bunlar. Bundan dolayı işte kalp katılığı onlar da zaten kendiliğinden olmuş oldu. Allah da işte bu durumu yani psikolojik bir şartlama diyebileceğimiz bir şekilde Ayetinde buna böyle işaret buyuruyor. Dolayısıyla onlar artık yola gelmezler buyuruyor. Bir hadis var arkadaşlar. Mü'min kul bir hata etti mi kalbinde bir nokta meydana gelir. Bir daha etti mi bir nokta, bir daha etti mi bir nokta. Adeta elin parmaklarının yumulması gibi, yumruk haline gelmesi gibi kalpte böyle diyor, kapanır ve mühürlenir diyor. Onun için arkadaşlar amellerle kalp katılığı, amellerle bu anlamda bir körlük, amellerle, kişinin yaptığı eylemleriyle böyle zihinsel manada bir kirlenme meydana gelmiş olmaktadır. Onun için Budafif'in suresinde kella bell râne alâ gulübin mâkânu yekşibun işlemiş oldukları günahlar onların kalbinde bir pas bir meydana getirmiştir diye buyruluyor. Demek ki işledikleri günahlar onlarda böyle bir körlüğü efendim kılıfı efendim kararmayı katılığı Meydana getirmiş olmaktadır. Allah da bunun böyle olduğunu ifade buyuruyor. Sonuç itibariyle, onla, eylemler onlardan yaratmakta Allah'tandır diyebiliriz arkadaşlar. Ve küfrihim başka inkar etmelerinden dolayı, vakâlihim ve, ve şöyle demelerinden dolayı, Ala Meryem, Meryeme, e, Ala Meryeme buhteğen azdima, Hz. Meryeme iftira da bulunmalarından, ona fahish edemelerinden dolayı da. Efendim, biz onları böyle kaplarını mühürledik. Başka neden dolayı kalp, Yahudiler efendim kapları mühürlenen insanlar ya da laneti hak etmiş insanlar? Bakkalihim şu sözlerinden dolayı da onlar laneti hak etti diyelim. İnna qatanel Mesihi İsa bin Kendini Allah'ın elçisi zanneden diyelim. Yani Maryem ol efendim Meryem'in oğlu Mesih İsa'yı bizi öldürdük. Orada aslında onlar o öldürdük derken yani peygamber olduğunu iddia eden e, Mesih e, İsa'yı öldürdük demiş şey oluyorlar. Burada aslında gizli bir ünlem var. Halbuki diyor Mevlamız ve onları onu öldüremediler. Ama bu onu asamadılar. Velakin Zaten e, e, yani İsa ve onun e, katli hakkında onlar bir bir şüphe içerisindediler diye ayet kelimede. Böyle bir açıklama ifade ediliyor arkadaşlar. Yani onlar hakkında anlaşmazlığa düşmüşlerdi diyor. İnneledîn ahtalafu fihî, lefişekin min. Burada onlara öyle göründü, öyle gibi göründü efendim. Onlara böyle göründü ifadesi şüpheli halim. Böyle göründü diyor ayet kelime de. Şöyle anlatılır. İsa Aleyhisselam bir yemek yiyor imiş, Havarilerle beraber tabii ki onların havarilerden birisi Yahudilere onların bulunduğu yeri jurnallemiş, haber vermiş. Sonra tabii oraya gelindiğinde Allah o haber veren e, havarilerin arasında ihanet eden kişiyle alakalı e, yani İsa Aleyhisselam'ın sureti sanki o adamda adeta e, öyle zannedilmiş ve o adama aslında çarmıha gelmişler. İsa Aleyhisselam'ı normalde onlar öldürememiştir. Ki Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı "Ama kataluhu ama salabuhu öldürmediler, öldüremediler, asmadılar." Bu konuda onlar bir şüphe içerisindedir. Ve indilerden ta lefu fihi lefi şekimü Ne ayette? Anlaşmazlar düşenler bu konuda kesin bir şüphe içerisindedir diyorlar. Maluhun bihim ilm'in bu konuda kesin bir bilgileri yok. İllati ba'uzzan onlar zanne uyuyorlar. فَمَّا قَتَ رُّهُ Kesin bir şekilde onu asla öldürmediler, öldüremediler. Ne oldu? بَرْ رَفَاهُ اللّٰهُ Allah onu katına yükseltti. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا hakima Allah yücedir, hikmet sahibidir. İsa Aleyhisselam'ın daha sonrasında bir dönem yaşadığı, ondan sonra efendim, efendim öldüğü ve ondan sonra ruhunun semaya ya da ruh maal ceset bununla alakalı ulema aklı şeyleri söyler. Abdullah Hocamın alanı bu. Yani ruh mal ceset semaya yükseltildiği kıyamet öncesinde de ineceği şeklinde görüşler bulunmaktadır arkadaşlar. Hazreti İsa'nın kıyamet öncesinde kendimi gelecek yoksa şahsı manevisi mi gelecek. Bununla alakalı da izahlar var hocam. Yani şahsi manevisi derken kıyamet öncesinde Hristiyanlık asli hüviyetine efendim dönü dönüşecek bir evrilme meydana gelecek ve Onlardaki bu tevhide uygun olan o çizgiye onlar geldiği zaman sanki adeta İsa gelmiş gibi onlar böyle bir e, hali yaşayacaklar diye yorumlayan mesela Bediüzzaman Said Nursi'nin böyle bir yorumunun olduğunu ben hatırlıyorum. O da böyle bir yani bazı yerlerde gelecek diyor da direkt ama bir de böyle mecazi manada bir gelişim, teccalı da mecazi manada bir şekilde izah ediyor. Şahsı manevisi diyor gelecek ve asli, Hristiyanlık asli hüviyetine tasafi edecek diye bir izahının olduğunu bilmekteyiz. Bazı müfessirler bunu müteşabih görür. Seyyid Kutuplunlardandır. Müteşabih olarak görür. İsa Aleyhisselam'ın vefat etmiş olmasından sonra tekrar gelmesi gibi bir durum karşısında. Mesela Ankara ilayette yapılmış bir doktora tezinde Salih Akdemir diye bir hocamız vardı. İsa Aleyhisselam'ı doktora tezi olarak çalıştı. O da gelmeyeceği şeklindeki kanaate sahip olmuştur. Onun da delili Ayet-i Kerime'de en Enbiya Suresi'nde <gülüyor> Senden önce hiçbir beşeri biz ebedilik vermedik diye ifadenin yer almış olması bu anlamda ayet ona göre delil olanlardan birisidir Allahu Alem. Ve ben Bekir Topaloğlu hocamızın e, uhdesinde yapılmış doktora tezlerini biliyorum bununla alakalı. Yani şey de çalıştırdı o. E, efendim Tekçalı çalıştırdı. Zeki Ünal diye birisi çalıştı. Ve orada o kitabını da okuduğumu hatırlıyorum da. Bunların yani aslında bizim her ne kadar akayet kitaplarında yer almış olsa da bunların imanın temel ahmetü dediğimiz o esaslardan olmadığını, tali konular olduğunu. Bunları iman esası gibi görmek yerine inanan inanmayana, inanmayan da inanana bu noktada bir suçlayıcı dil kullanmaması belki orta bir yoldur diyor. Tabii söz Abdullah hocamızın, bilmiyorum bir şeyler söyler mi hocam? Estağfurullah hocam, sağ olasınız. Elhak, tasdik ediyoruz. Peki hocam. geçer hocam. Beyn min ehli kitabı illa le yu'minenne bihi Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki le yu'minenne bihi kable mevti. Onun ölümünden önce ona inanmamış olsun. Hocam burada bu zamir, le yu'minenne bihi ona iman edecek. Bihi zamiri kime gider? Kable Mevtihi'deki yani ölen kişi kendi ölümünden önce ona mutlaka inanacak derken İsa Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu devirde mi e, olacak bu? Böyle bir efendim farklı şekillerde izahlar var kitaplarımızda. E, e, yani e, her Yahudi o günkü dönemde her Yahudi İsa Aleyhisselam'ın aslında öldürmeye yeltenlikleri İsa Aleyhisselam'ın aslında bir peygamber olduğunu mutlaka kabul etmek durumunda kalmıştır. Yani, yani e, bu kıyamete kadar gelen her bir efendim, ehli kitaptan kişi için değil de İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye yeltenen kimselerle alakalı bir durum gibi akla geliyor Allahu Alem. Ve yomel kıyameti kıyamet gününde yakun aleyhim şehida o onlara tanıklık edecektir diye buyuruyor ayet-i kerimede. Hepi zulmin, yine bakın burada Yahudilerin lanete uğramalarının nedenleri, zulümlerinden dolayı minel lezine Yani ehlik Yahudi olanlardan Yahudi olanlardan efendim e, yaptıkları zulüm nedeniyle e, haramna aleyhim, biz onlara haram kıldık. Tayyibat'in e, temiz olan şeyleri, bu hülletlehum, daha önce helal kıldığımız temiz olan şeyleri onların Haksızlıkları nedeniyle biz onları onlara mesela hayvanların iç yağlarını onlara haram kıldığını Rabbimiz ifade ediyor ve bir sat dihim ve bir de şu nedenden dolayı alu koymalarından dolayı an sebilillah Allah'ın yolundan sebiyla birçok kişiyi Allah'ın yolundan efendim alu koymalarından dolayı biz onları haram olan bazı şeyleri onlara ceza olarak Yasakladık buyuruyor. Rahfımız bu ayeti kerimesinde. Ve ahtihimur riba ve faizi almalarından dolayı hocam. Yine bu vav oraya e, yani harramla aleyhinde olduğu gibi oraya atfedebiliriz. Faizi almalarından dolayı nuhu <gülüyor> kendilerine yasaklanmış e, olan o faizi almış olmalarından dolayı e, efendim. E, malumunuz Tevrat'ta e, nehyedilmesine rağmen faiz almaları onların hayatında vardı. Eee ekli himen vale batil yemeleri insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı ve atetne hazırladık dil kafir kafirler için minhum onlardan azaben elima elim bir azabı onlara biz hazırladık buyuruyor Mevlamız burada. Lakin fakat şöyle de bir durum var. Terrasukune rasık dediği İlimde derinleşmiş insanlar demek arkadaşlar. Er râsıkûne fil ilmi. ilimde derinleşmiş olanlar var ya minhum onlardan. Vel mü'minûne yu'minûne bîmâ unzile ileyke ve mâ unzile min Sana ve senden önce indirilene iman etmiş olan. Mesela e, Abdullah bin Selam, Selman-ı Farisi gibi kimseler arkadaşlar. Bunlarla alakalı Mevlamız buyuruyor ki yani bunlar onlar gibi değildir. Onlar nasıldır? Vel muqimine selam. Arkadaşlar normalde burası vel nedir? Ama burada mensup gelmiş. Burada gizli bir yani ehussu gibi özellikle namazlarını kılanlar diye bir e, fiil takdir edilir. O, ona göre vel muqimune yerine vel muqimine gelmiş olması böyle. Yani hele hele o namazını kılanlar demek lazım. Hamdi Yazır'ın mali ee, olsa da ona baksak e, bakın e, ben buradan açtım lakin iş, işlerinden ilimde rusu rüsuhu olanlarla müminler senden evvel indirilenle beraber sana indirilene de iman ediyorlar hele o namaza devam eder, eden kullarıma bak burada arkadaşlar hele hele yani hele o namazı kılanlar dediği tabir arkadaşlar tamazarlarını özellikle falanlar velmü'tüne zekek bak onlar merfu gelmiş zekatlarını verirler vel müminune billahi ve'l yevmel ahiretini onları iman ederler ulayke işte onlar sene ütihim onlara vereceğiz ecrin azıma büyük bir ecir büyük bir mükafat onlara bizler bahşedeceğiz buyuruyor mevlamız bu kelimesinde. i kerimesinde inna ohayna ileyke eyyühan sana vahiy ettik kema ohayna ila nuhin e, e, nuha vahyettiğimiz gibi. Ve lebiine min gadi Nuh'tan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi. Ve alhayna ila İbrahim'e nitekim İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onların torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da biz vahyettik. Ve ve ateyna ve verdik biz Davud'a, Davud'a verdik Zebur'a, Zebur verdik. Davud'a biz Zebur efendim, e, mizmarlarını, e, Davud'un mizmarları böyle ilahi gibi olan bir şeymiş arkadaşlar. Böyle Hazreti Davud Aleyhisselam onlarla böyle Allah'a yakarıyor. da bulunuyor imiş Hazreti aleyhisselam. Davud Aleyhisselam. Davud'a da zebur verdik buyuruyor. Evet, ve rusulen ve onlara da vahyettik. Kat kasasına aleyke sana anlattığımız... Yani, yani sana anlattığımız kıssalarını anlattıklarımızdan nice peygamberlere de aynı şekilde e, yani peygamberlere de gönderdik onlara da vahyettik diyelim Min rusülen nem naksusun aleyk sana anlatmadığımız kimseler de vardı diyor yani anlatmadığımız e, nice e, peygamberler de bulunmaktadır ve kellemallahu musa teklima Allah Musa ile de efendim direkt konuşmuştur. Onunla kelam etmiştir buyuruyor Mevlamız. Bunun mahiyetini bizler bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bir efendim bulutun içerisinden, dumanın içerisinden mi acaba tecelli edildi? Hz. Musa aleyhisselam orada kayboluyor bir bakıma. oğullarından da yanında getirdiği kimseler vardı. Onlar da biz gözlemlemek istiyoruz dediler ama bunlara onlar da muhtari olamadılar. Mahiyeti bize kapalı. Allah-u Teala neye tecelli etti de ve nasıl bir konuşma yaptı onunla? Yani İsa, Musa Aleyhisselam ilahi hüviyete mi inkılap etti de e, Allah-u Teala ona öyle tecelli etti? Ya da Allah Musa Aleyhisselam'ın konuşabileceği şekilde bir tenezzülde bulunacak onun idrakine frekans, frekans olarak Efendim uyabilecek bir şekilde mi Mevla ona tecellide bulundu? Bizler bunu bilmiyoruz ama Musa Aleyhisselam Allah'la görüşmek istedi. Ya Rabbi bana kendini göster dedi. Mevlamız "Len <gülüyor> terani, sen asla beni göremezsin. Velakin unzur cebel." Ama daha bakarsın, daha bakarsan feni enistakarr makanu Daha yerinde duruyorsa sen beni belki görebilirsin diye ayeti kerime de Musa Aleyhisselam'ın bu talebine Mevlamız cevap verdi. Musa Aleyhisselam bayıldı, düştü. Felem matecella cebel celehu tekka allah Teala daha tecelli etti. Dağı paramparça oldu. Musa Aleyhisselam şartelleri yaktı adeta ve yere düştü. Ve arkasından da malum arkadaşlar kendine gelince tövbe etti. Ya Rabbi beni bağışla dediğini bilmiş olmaktayız. Başka Rusulem, yani başka peygamberler de gönderdik. Müslübü ve şirin müjdeleyici ve müjdelin uyalıcı olması için gönderdik. Niye? Le'ella olmaması, li en la'dır burası arkadaşlar, olmaması için, elin linnâsi yani alallah al Allah'a karşı insanların olmaması için, neyi? Hüccet'ün bir mazereti Ba'da Rusul, peygamberler geldikten sonra yarın kıyamet günde Ya Rabbi bize sen peygamber göndermedin ki gönderseydin biz de inanırdık gibi bir maziret yani edememeleri için biz bütün peygamberleri insanlara peygamberler gönderdik ve kana Allahu azizun hakima Allah yücedir hikmet sahibidir amenna vesat ta. Lakinilla fakat Allah yeşru şahidi kadar hime enzele ileyke sana indirilmiş olana enzelehu bi ilmi kendi ilmiyle onu indirdiğine Allah bizzat kendisi şahitlik eder. Ne kadar güzeldi. Onlar inanmasa da Allah senin kendi elçisi olduğuna iman eder. Böyle evet melekler de tanıklık etmektedir. Ve kefâbîlâyî zaten Allah şahit olarak yeterlidir buyuruyor Mevlamız bu ayet kelimesinde. Yani alimlerin başında da şehida Allahu anhu la ilaha illa bel ve ululül ilmi Yani Allah şahitle gider ki kendisinden başka ilah yoktur vel melaiketü melekler ve ulul ilmi ilim sahipleri de doğruluk lisanıyla onlar da bu şehadete eşlik ederler diye orada da geçiyordu arkadaşlar. İnne ledine inkar edenler asaddu an insanlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar kadı dallu dalalem ba'ida onlar derin bir safhaklıkın içerisine düşmüşler demektir. İnne ledine kefuru ve zalimu, inkar eden ya zulmeden kimseler var ya. Lem yekunillahu Allah olmadı. Liyafirelham Allah onları bağışlayacak değildir. Valla liyehdiyhum tariqa. Onları da hiçbir yere, bir yola kılavuzlamayacak. Hiçbir yola onları doğru yola iletmeyecek. Sadece bir yol. Tariqa cehennem. İlla tariqa cehennem. Cehennemin yoluna onları hidayet edecek. Cehennemin yoluna onları ulaştıracak ki onlar orada halideni fiha ebede onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve kana zalike bu Allah'a çok kolaydır buyuruyor mevlamız. Ya ayyuhannas ey insanlar kad okumur rasul peygamber size geldi Bil hakkı... hadi yani geldi değil de be ile olunca caa bi ile arkadaşlar olunca getirdi diye mana verilir. Ca'a kumur rasul bilhak peygamber size gerçeği getirdi. Rabbinizden, min rabbiküm Rabbinizden. Öyleyse fe aminu, ona iman edin ki hayranlaküm, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve in tekfuru her inkar ederseniz, peygamberi de, kitabı da inkar ederseniz fe inne billahi, bilin ki e, Allah'a aittir. Mahfis semavati ma semavati vel art. Semavatta, semalarda ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. E kan Allahu aliman hakima Allah bilen ve hikmet sahibi olandır dır biliyorum. Ya ehli kitap ey ehli kitap la taglu fi dinikum dinde aşırı gitmeyin ve la taqulu alallahi illa'l hak. Allah hakkında sadece doğru olanı, gerçek olanı söyleyin. Yani ehli kitap biliyorsunuz dinde aşırı gittiler arkadaşlar. Dini tahrif ettiler. Mesela ruhbanlık oluşturdular. Mesela İsa Aleyhisselam'ı yani Beşeriyetten uluhiyet e, safasına onu efendim çekmek suretiyle şirk bulaştırdılar e, tevhidin içerisine. İsa Allah'ın oğludur dediler. Baba oğlu ruhu kudüs gibi tesis inancı uydurdular. Ve la allah alallâhi hak haq Allah hakkında sadece doğruyu söyleyin. İnnemel mesihü İsa Mesih İsa, İbni Meryem, Meryem'in çocuğu olan Mesih İsa Resulullah, Allah'ın elçisidir ve kelimetuhu ve onun kelimesidir. Yani ol deyince ol veren bir kelimesinden ibarettir. el e, onu attı. Yani e, efendim, ila Meryem'e, yani Meryem'in hamileliği ile alakalı süreci Allah yani Meryem'den onu meydana getirdi diyelim. E, yani nasıl mana verelim? Meryem'i ulaştırdığı emriyle onda var ettiği demiş maalde, kiyanetin maalinde. Ve ruhun min ve katından bir esenlikte, bir ruhtur. Bir ruhtur. Efendim, Tevhidin billahi ve Allah'a ve peygamberlerine tümden inanın. Fala takulu demeyin. Selasetun yani üçün üçüncüsüdür demeyin. Allah üçtür. Baba Allah baba, oğul e, İsa baba, o da ilah, Ruhul Kudüs o da ilahdır demeyin. İntehu eğer bu bu kanaatinize bu düşüncenize son verirseniz hayranla sizin için daha hayırlıdır. İnnamallahu muhakkak ki Allah İlahun vahid bir tek ilahtır. Sübhanehu, haşa Allah münezzehtir. En yekune lehu veredün. Yani çocuğunun olmasından Allah haşa münezzehtir. Böyle bir şey olmaz. Ondan uzaktır. Lehu mafisemavati mafis ve mafisemavati semada ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ve kefa billahi ve Vekil olarak Allah yeterlidir. Buyuruyor Mevlamız. Leyin senkif arkadaşlar çekinmez. Uzak durmaz. El mesihu mesih demekten Çekilmez. En yakını abdennillah. Yani Allah'a kul olmaktan Mesih. Yani İsa Aleyhisselam asla çekilmez. Velel melaiketül mukarrabun. Mukarrab benekler de çekilmez. Yani vemen yesen kifan ibadeti. Kim ona ibadetten çekinirse, yani kibirlenirse, yani kibir gerçi isen kifede, isinkâf mahkemeleri vardı arkadaşlar. da Mevlamur onu kullanıyorum. Evet. Ve yesen bir ve kibirli davranırsam fese yakşuruhum ileyhi cemi'a elbette ki bilsin ki onların hepsini bir gün Allah huzurunda toptan cem edecek, haş edecektir. Fəmlədinə amnu amnu saliht, iman edip salih hamile işleyenlere gelince, onların mükafatını tasdım verecek. ve yeziduhum bir de fazlından, lütfünden daha fazla, fazla onlara ikramda bulunacak. Fəmlədinə sen kifu ama yani çekinen, kulluk etmekten efendim çekinenler kibirlenenler ve azap Onlara elim bir şekilde elem verici, can yakıcı bir azapla Allah cezalandıracak. Ve ve nasira ve onların kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da asla bulamayacaklardır buyuruyor Mevlamız. Ya ey insanlar kad ja'akum doğrusu size geldi. Burhanu rabbikum Kapınızdan bir burhan, yani kesin delil geldi size. O da kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Ve enzanna ileykum nuran mübina. Ve size o Muhammed Aleyhisselam, yani efendim apaçık bir nuru, yani Kur'an'ı indirdi. Yani Mevla indirdi, e, Muhammed Aleyhisselam değil de tabii ki. Yani enzanna biz diyor zaten ayette. Biz indirdik, size apaçık bir nuru indirdik. Kuran'ın vasıflarındandır bu arkadaşlar. Öyleyse, fəmlədini aminu billahi vaat usumu Allah'a iman eden ve ona yapışan, ona sımsıkı sarılanlar bilsinler ki, fesayut fi rahmetin minhu Allah onları rahmetin içerisine sokacaktır ve fazlin ve ihsanın içerisine ve yehdihim ilhi sıraten müstakime onları dostolu bir yola hidayet edecektir. Yesteftünek, o Müslümanlar sana soruyorlar senden fetva istiyorlar. De ki kulillahu yuftiku fil kelale. Allah size kelale konusunda fetvasını verecektir diye buyuruyor. Arkadaşlar kelale e, kimdir? Babası ve çocuğu bulunmayan kimse. E, babası ve çocuğu olmayan kişi öldü. E, ile alakalı inimru bir kişi Heleke vefat etti. Leyselahu veledun. Onun çocuğu yok. Velahu uhtun. Onun bir kardeşi varsa, efendim, kardeşi, kız kardeşi tabii ki varsa, felaha bu kız kardeşine e, gerekir. Nısfı yarısı ma tereke bıraktığı malın yarısı onundur. Ve tersine olursam yani karısı ölür de kendisi kalırsam ve huve yerituha e, o ona e, efendim e, pardon, kişinin kardeşi erkek olursa وَهُوَ يَرِسُهَا o kelale durumunda olan kişiye varis olur. اِلَّمْ يَكُنْ Eğer o ölen kişinin çocuğu yoksa ölen kişinin çocuğu yoksa فَيْمْ Eğer o ölenin efendim kız kardeşleri kânetet neteyni iki kişi olursa فَلَهُمَا سُولُثَانِ Bu durumda üçte ikisi onlarındır. اِمَّا o kişinin e, malının, çocuğu da olmayan kişinin malının ve imkanı eğer onlar iseler, ihveten kardeşler iseler, ricalen ve nisan erkek ve kadın 5-6 kişilik bir kardeşi varsa ölen kişinin efendim erkek e, efendim kardeşleri, kız kardeşleri varsa öyle bir durumda <gülüyor> erkek kadının aldığının iki katını alır Allah sapmamanız için böyle sizlere açıklamaktadır. Allah'u bi külli şeyin alim diye buyuruyor bu ayeti kerimede. Burada bir açıklama var arkadaşlar. Nisa suresinin 12. ayetinde mirasçılar ve pay açıklanırken orada kelale durumundaki kardeş, kız olsun erkek olsun bir kişi ise altıda bir pay alacakların iki veya daha çok sayıda olunca üçte bire ortak olacakları belirtilmiş. Yukarıdaki ayette ise kardeşlerin bir miras payları artırılarak Kelala konusundaki tek kız kardeş için yarısı bir bölü ikisi birden çok kız kardeşler için efendim üçte ikisi eşit olarak efendim olarak paylaşma. Erkek kardeşlerle birlikte bir şey söyledim. Birden çok kız kardeşler için ise efendim ee, 1 3'ü eşit olarak paylaşma, erkek kardeşlerle birlikte bulunma durumunda ise ikili birlik paylaşma esas, e, esası dile getirmiştir Kardeşlerin mirası konusundaki meydana gelen bu değişim kız kardeşlerin lehinedir. Bu durum miras hükümlerinin ayetlerdeki pay oranlarının azaltılmamak şartıyla artırılabileceğini bizlere gösterir diye Hamdi Döndüren maalinde böyle bir açıklama yapmış. Bununla alakalı okursunuz arkadaşlar. Kelale konusuyla alakalı daha detaylı fukih hükümleri görmemiz mümkündür. Bugünlük hocam bu kadarla yetinmiş olmamızı ben ifade etmek istiyorum sevgili hocalar. Hocam Allah razı olsun. Haftaya vakitinizin olursa devam ederiz inşallah. Hayırlı i̇nşallah hocam Haftaya inşallah yine bu vakitte 45 dakikalık biraz tadımlık böyle i̇nşallah. devam edelim derim. Ee, bizleri efendim çekinmeden, usanmadan, oruç hallerine rağmen dinlemeye gelen Güldane, Ayşe, Fatma ve Naime kızlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Daha başka da belki vardı, belki de çıktılar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, Sağ olun. Evet.